Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ne oynuyoruz? Arkadaşlar, adı böyle, siz alırsınız halawin'e özel bir, güzel. bir şey geldi, şimdi biz onu oynuyoruz, bakalım ne olacak? Zor oldu inti yani baş yani ay bağlanıyoruz diyor. Arkadaşlar kaç filmler video çekmiyorum ay kaç haftadır çekmiyorum bunu biliyorum ama e, özür dilerim ay ay şöyle arkadaşlar şimdi arkadaşlar edin olimen ne? Like, <gülüyor> Aa bu ne? Ay durduramıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar bir saniye. Abone olur video olmak istiyorum. Ay bu ne? Rex'in <gülüyor> çıktı. Kendi televizyon. <kriziyim. gülüyor> kendi televizyon var ama. Ay, yeni makale. Bu çok güzel. Ay bak arkadaşlar ben şimdi şurada olayım. Edria, oruç kendimi. Bakarsan cilt bir şey anır ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ay çok kötü görünüyor. Urbiciğimden deneyeceğim. Ayy. Ses oldu. Böyle sesini kısalım. <Gülüyor> Herkese neden olmuyor? Evet. Okay. Valla olmuyor Long... Long olmasın? Kalko... K... Ka, seks olsun Sex. Arkadaşlar neden olmuyor? Azıcık geçiyorum. arkadaşlar birazcık şunu izleyelim. Ayy okay. Ay, beynim almıyor ama artık. Okay, create a green formula. See Slime. Yeah, mommy. How it will be? We show use this one. jar. Mm. Let's, Let's see. see. Must be that jar. Hmm. <laughs> Let's see. A Jabal Jab. Ey nasıl ses var? Jesus Christ. What? Alo merhaba can arkadaşlar. Çocuğu al. Bir şey yanlış şeydim. <gülüyor> Bence saygısızlık bu. Gibi. Tamam yapamam Yani <gülüyor> bunda ne var? We <laughs> <can't> <laughs> It's It's What are It's you mine. doing? What are you doing? Uh, Return uh, that! Don't, don't do it. No, no, no! It's mine! Nothing but happen. Okay. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Cup, shot, hmm. This Next and Ne kula pia. is Arkadaşlar iyiydik. Her şeyi de yapıyor. Hı? Ooo. Of course. Trust me. I make Arkadaşlar çok iş stresi gaz ve şişkinlik sorunlarınızı tetikliyorsa işte 6 milyarlık Entera Germina. Dünyanın tercih ettiği probiyotik Entera Germina şimdi ağızda hızla eriyen 6 milyarlık yeni formuyla yanınızda. Güçlü sindirim, güçlü bağışıklık için Entera Germina. Tam bir vakya. karbondioksit miktarı iklim dengesini bozarak büyük orman yangınlarına, <gülüyor> sel felaketlerine <gülüyor> ve birçok çevre <gülüyor> <gülüyor> sorununa sebep oluyor. <gülüyor> Ekottte insanlığı bu felaketlerden korumalı ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya Bırakmalıyız. Bunun için Sleepy ileri teknoloji Hoşça. içeren Bionatural'i geliştirdi. Oksijen kaynağı şeker kamışından elde edilen, ağırlığının 4 katından fazla karbondioksit salınımını engelleyen içeriği ve benzersiz özellikleriyle dünyada ilk ve tek. Sleepy ailesinin bebekler için en hassas, dünyamız için en çevreci, premium ötesi bebek bezin. Sleepy Bionatural, dünyaya ve bebeklere iyi gelecek. I could do this if I wanted to. Oh, last time I fired my gun. I was at the academy. I am a creature of the night. Evet, şu arkadaşlar. Bunu şöyle... şöyle Ring of bu ne ya? Ayyyy. Ben neden sabah günahşeyden kokuyorum? I put my friend. I win this game. No! So awesome. biraz olabiliyorduk. Dönüşüm olarak. Doom and doom. I'm shook. All right. Numbers don't lie. Oi. Hello. <laughs> yeah. CEO of All right. Stars. Time to reboot. Not nearly my patience yet. No, your Liam. Oh, last time I fired my gun, I was at the academy. Get away from me! Whoa! Oh, no, no. Bir klasas. Artık bana gidecek hanim. Ay, artık bana gidecek. Bilmiyeyim ayıp. Oh, ayıp şey var. Okumak istiyorum. Kromatik. Dünyaları okumak isteyenler. DNR 5. kitap fuarını sakın kaçırmayın. Tüm kitaplarda ikinciye yüzde elli indirim mağazalarımızda sizi bekliyor. Aa, arkadaşlar buldum Şimdi şey olacağım. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Deliyor geliyor bana. Deliyor geliyor geliyor. Şimdi diyeceğim ki Tiki ödülüşmü zamanlar. Ay, me arkadaşlar. Me. Mm -hmm. I request okay. a duel to the death If you lose this dupe, your wife will be burned. this Be For what he has done. Confess! Oh, look. I'm gonna bye-bye. Ha! Hey, Because I